Anlık aydınlığı verin Bir tarafım paranoyak diğer yanım deli Çok oldu gitmeyeli ne halde evim Kızıyorum kendime bildiğimden değil Yaşadığım sandığından ibaret komik Nefesime şükretmek işaret gibi Dünyama hükmetti kararların delirdim Hayatım değişti nefret direndim Yine de bilmiyorum yolun sonundayım Karşımda duruyordu yalnızlık farklıydı şanssızlık Ben senin en büyük kaybındım istediğin neydi peki yardım mı? Özgür satırlar yazmıştım Elimde avucunda ne varsa hepsini Bilmediğim yere atmıştım ne kazandım kaybedeyim dengeyi koruyorum Hayatıma değişiklik arıyorum Ama bunu yaparken her şeyimi ortaya koyuyorum Farklı bir yol bu Yargılıyorsun seni dinliyorum Gitmiyorum ya Düştüğümü bilsen de tutmuyorsun Ne kaldı benden neden zorluyorsun Hevesim yok hayal kurmuyorum Bakış açın farklı Her olayım karamsar Dünyayı unuturum bir kere ararsan Gündüze nazaran Gecelere yarasar Bu garip bir basamak Zirvede parasay Hisli bir çocuk var Düşlerimde derin Aydınlığa çıkamadan düşebilir geri Ve o çocuk büyüdü Karantina korkmuyor Günden güne gördükleri anlamsız gelir ya. Delileniyorum her yolu kurtulmak üzereyim insanın yalanlarından arttığım kadar ya Gözlerimi acıtmam izlediğimi anlarsın isterinde kalmasın yoksan da kafanayım senin Yaram nasıl derin yana nasıl benim kanamaz bu demir daha fazla gelin İstediğini düşünmeyi yetkin var ihanetten başka hiçbir şey değil o karakterin aynı Sırtını döndüğünde Adımları saydım Her şeyi anlatırdın Aklında kaldı mı Derdimizi paylaştı Yüz kalktı Umrumda değil bana saydınız laf Taksaydım size geri dönmüştüm lan Hepiniz karanlık Her yerde kan Gökyüzümü aydınlatan bir insan var Görüyorsun gördüğümü söylüyorum Bildiğini kaybettin Kimliğini ortaya çıkabilir kahpeliğin Arkanda durmayı bıraktım Peşinde değilim Nasıl böyle iyi mi? Şimdi dönemesi geriye Dostuma söyle diyem Kaygılanma zaten Her yerde var deliler Ben miydim yoksa Sen misin gerilen Sen dinle gerilen Dünyayı sustur gel bir huy arkama duy Karşıma kaldığımda geçmişim ele verir denklemi çözemedim kendimi Bilemedim kalabalık olamadık hiç Karşıma fırsat çıksa da size bırakamadım hiç çekmekle geçmiyor sorularım bitmiyor bilmiyon hayatımı hiç